Düz mü gidiyoruz? Tamam. Tamam. Hangi <gülüyor> kanal? <gülüyor> tamam, <gülüyor> devam, devam, devam. Ben sağa sola gidiyorum ki ben bu alette. Allahu Ekber. Ben düşeceğim fena. Korkuyorum ben. Benim iki yerde çalışamıyor. Allah! Gidiyorum! <gülüyor> Buna buraya fazla bakma 10 dakika onu emekle <gülüyor> Soit triste Bekliyorum hazırım Direk ye oraya koyup düşme çalışacaksın gitme. Kesmiyorum sen kendin keseceksin.